Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün torpido işlemini tamamladık. Torpido araca yerleştirdim. Torpido yaparken e, çatlakları nasıl onardığımı sizlere paylaşayım. E, Kapatom ağacını kullandım. E, tabii ki çatlaklar meydana gelebilir miyiz? Sorular meydana gelecek. Tabii bunu ilerleyen zamanlar göreceğiz. Aracımıza şu an montajını gerçekleştirdim. Tabii ki Hani bir sıfır torpido gibi durmuyor ancak e, eski haline daha iyi duruyor. E, ufak tefek böyle götüş işlerini yapabilirsem tabii ki sıfıra yakın olacak. E, şu an görüntü olarak gayet düzgün. Yani eski eskisine oranda bir düzenleme var. E, tabii ki aracını çıkacağız yola. Hani arabayı start vereceğiz. Start verdikten sonra yolda giderken falan hani torpido destemeler oluyor ya. Onda eğer torpido destemeler olduğu zaman çatlamalar falan gelirse onlara da size bilgi veririm. Şu an bu projede yani herhangi bir şey yok. Sonunda karşılaşmadım. Kaporta macununu çektim. Daha sonra P80 zımpara ve kaba zımparasını yaptım. Daha sonra üstüne de P220 zımpara yaptım. E, oran arttıkça yani P rakamının üstüne çıktıkça, yukarı çıktıkça zımparalar inceliyor. İnce zımpara yapmamızın da iki sebebi de şunu da söyleyeyim. İnce zımpara yapmazsanız, Çizikler meydana geliyor. Direkt kavazlı para yapıp da boyayı vurursanız çizikler meydana geliyor. Zaten bunu da görüntüde göreceksiniz. Bu görüntüde de bu çizikleri belli oluyor. İnce zil para yapmadığım için. İnce zil para yaptıktan sonra böyle bir görüntü kirliliği hiçbir bize oluşmuyor. Dümdüz bir hat halinde çıkıyor. İnce zil paranın bu yüzden çok önemi var. Ee, bunun üzerine astar çektik. Astar biliyorsunuz boya tutunma kabiliyetini arttırıyor tabii aslında önce zip paralamada çok önemli. Zip paraya astarı yapıp astarı sürendim, mat boyayı çaktım. Mat boyadan sonrasına işte vernik atıyoruz. vernik attıktan sonra bütün işlemlerimiz oluyor. E, araca montajlanan de göstereceğim. Montajlanmış montajlanmış bir hali yani kötü durmuyor açıkçası ama işte dediğim gibi bir sıfır tamponun yerini tutmaz tabii hiçbir zaman. Sonuçta onarılmış bir parça olduğu için. E, o arada da zaten bu torpido yerleştikten sonra bir su bağlantı boruları kaldı kalitör radyatörünün ve su bağlantı borularını da yaptıktan sonra aracımıza startı verebiliriz. bir problem olmaz. Diğer hiçbir unsurda eksiğimiz yok. E, torpidoyu takletmemin sebebi yani aracı neye çalıştırmadı? Torpido çünkü takarken biliyorsunuz kaputu açtık. Kaputun arkasındaki iki vidayı söktük. Bunu sökerken de orada LPG filtresini olsun, benzin yani bu yakıt gelen kabloların bağlantısını söktüğümüz için araç çalışmayacaktı. Ondan dolayı yani uğraşmadım. Normalde torpidoyu takmadan da çalıştırabilirdim ancak uğraşmak istemedim yani sonuçta ya, yani çalıştık da bir yere gidemeyeceğiz torpidoyu daha net bir şekilde kablolar her yerden saklıyor bir biçimdeydi e, torpidoyu taktıktan sonra tabii kab kablonun bağlantı şek şekillerini de yaptım kabloları güzel bir şekilde ayırdım e, sonra tesisatını ayır çekeceğim elektrik tesisatını çünkü teypten güç olarak benim için önemli yani çünkü güç bağlantısını düzgün yapmazsak sıkıntı çekiyoruz daha sonra bu şekilde e, tabii Sistemini detaylı böyle video anlatacağım. Arabada çekeceğim. Anlatacağım size neler yapıldı sistemle ilgili. Ses sistemi hakkında çok güzel fikirlerim var. Ee, Tabi uygulamaya geçeceğiz. Uygulamaya geçmeden önce bunları halledim ki rahat rahat bir şekilde artık işimizi halledebiliriz. En azından arabayı, arabayı çalıştırırız. Çalıştırmadan sistemini ayarlama şansımız yok. Çünkü akü zaten bitti bitecek. Sahile merkez kilidi çalıştırıyor. T1 da sanmıyorum. Ee, bundan dolayı aracımızı çalışırsak en azından sisteminde çalıştırdığımız aracı Elektrik geleceği için sıkıntı yaşamayız. Bu yüzden de tesisatımızı rahat bir şekilde ayarlama yapabiliriz. Ee, bu şekilde takipimize kalırsanız arkadaşlar aracın son halini göreceksiniz. Abone olun. Bildirimler için benim için yeterli. Bir diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.